Merhabalar bugün 18 Ekim 2021 tarihindeki gökyüzü etkileşimlerinden ve biten Merkür Retrosu'ndan bahsedeceğim. Bugün aynı zamanda çok şanslı bir görünüm meydana gelecek. Biraz geç olsa da bugün sizlerle paylaşmak istedim. Evet biliyorsunuz ki Eylül ayının sonundan itibaren Merkür terazi burcunda retro harekete başlamıştı. Özellikle ikili ilişkiler, aşkla alakalı meseleler, ilişkiler temalı konularda kafa karışıklıkları eski ilişkilerin tekrar karşımıza çıkması bazen burada yaşanabilecek kadersel ve karmik ile karşı karşıya kaldığımız ve özellikle kontratlar anlaşmalar sözleşmeler verilen sözler anlamında da zorlandığımız hepimizin bildiği merkür retro sürecini artık geride bırakıyoruz zaten biliyorsunuz ki geçtiğimiz süreçte jüpiter retrosu 18 ekim tarihi itibariyle bitiyor olacak bu konuya ilişkin zaten video paylaştık ve geçtiğimiz haftalarda Plüto retrosunun bitmesi ve Satürn retrosunun bitmesiyle beraber aslında Ekim ayında taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başlayacağını söyledim. Her ne kadar 20 Ekim tarihinde meydana gelecek olan Koç dolunayının açıları oldukça sert olsa da, Aynı zamanda 18 Ekim gününde güzel gökyüzü etkileşimleri var arkadaşlar. Öncelikle Merkür retrosundan bahsedelim istiyorum. Çok kısaca biliyorsunuz Merkür 30 Eylül tarihinde retro harekete başlamıştı. 25 derece terazi burcunda ve 18 Ekim tarihinde Merkür 10 derece terazi burcuna kadar gerilemişken retro hareketini tamamlayıp düz seyrine başlayacak. Artık ikili ilişkilerle alakalı alınması gereken mesajlar alınmış olmaktan olmalı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreç itibariyle artık e, ilişkiye yön vermek, şekil vermek, e, bir takım kontratlar ve anlaşmalar yapmak, sözler vermek, belki de taahhütlerde bulunmak adına daha uygun bir sürece giriş yapıyor olacağız. Zaten gelen Koç dolunayı ile beraber ki Koç dolunayı videomu paylaşmıştım. Ona çok fazla girmeyeceğim bu video içerisinde. Özellikle 18 Ekim gününü değerlendirmek istiyorum. Koç dolunayının enerjilerine de girmiş olacağımız için bu hafta itibariyle bir netlik arayışı içerisindeyiz. Bir netlik, kesinlik ve kararlılık ön planda olacak. Aslında Ekim ayından itibaren koç ve terazi temalarının çok ön plana çıktığı, özellikle öncü burçların çok radikal değişimler yaşadığı bir e, ayı deneyimliyoruz. Ekim ayı gerçekten e, sert enerjiler e, dolu bir ay ama aynı zamanda netlik isteyenler, e, belirsizliklerin son bulmasını isteyenler adına da bence bir o kadar önemli bir ay. E, her ne kadar sert olsa da, kırıcı olsa da, yorucu olsa da aynı zamanda... O geçtiğimiz aylardaki kafa karışıklığını üzerimizden atacağımız e, enerjileri de içinde barındırmakta. Zaten Ekim ayı yorumlarında sizlerle paylaşmıştım. Evet tekrar 18 Ekim gününe dönecek olursak. E, merkür retrosundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Biliyorsunuz zaten hepimiz artık e, merkür retrolarını e, biliyoruz. Neler yaşandığını biliyoruz bu süreçte. Tabii bu merkür retrosunun özel bir önemi vardı ki. Özellikle ikili ilişkiler bu Merkür Retrosu ile beraber mercek altına alındı arkadaşlar. İlişkilerdeki problemleri çözmek, geçmiş meseleleri halletmek adına doğru bir zaman dilimi olsa da artık bazı şeyleri hasır altı edemeyeceğimizi de görmeye başladığımız ve bazı karmik ilişkiler ile karşı karşıya kaldığımız bir süreci de yaşamış bulunmaktayız. Evet 18 Ekim tarihinde aynı zamanda Mars Jüpiter üçgeni yaşanacak. Mars 22 derece terazi burcunda. Jüpiter ise 22 derece kova burcunda. Esasında bu koş dolunayının açılarına da çok yakın olduğu için e, yine bu alanın tetikleneceğini söyleyebiliriz. Zaten koş dolunayı videomda da bahsettiğim üzere bu dolunaya e, Jüpiter'in desteği var. Her ne kadar Plüton'un ve Mars'ın e, sert açıları olsa da Jüpiter'in bir desteği olduğundan bahsetmiştim. Bu etki aslında 18 Ekim tarihinde başlayan Mars Jüpiter üçgeninden kaynaklanıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Mars terazi burcunda çok rahat çalışamaz. Terazi burcunun yapısıyla Mars'ın yapısı birbiriyle çok uyumsuzdur ve düşük bir konumda çalıştığını söyleyebilirim Mars'ın. Dolayısıyla enerjimizi aslında motivasyonumuzu ikili ilişkiler üzerinden aldığımız bir süreçtir. Bireysel etkinliklerde tekil çalışmalarda çok da faaliyet gösteremediğimiz çok da başarı e, sağlayamadığımız ancak ikili ilişkiler namına bazı adımlar atabileceğimiz bir enerjiyi gösterir. Bazen de ikili ilişkilerde bir takım çatışmaları da aslında Mars'ın terazi burcundan geçişiyle beraber gözlemleyebiliriz. Partnerimizden veya bizden kaynaklı veya ilişkinin gidişatından kaynaklı bazı e, tartışmalı, e, agresif durumlarda aslında bu süreç itibariyle karşımıza çıkabilir. Evet koç Dolunay enerjisi zaten bu durumu tetikleyecek. Hatta e, pik noktaya getirecek bazı Motivasyonlara sahip ancak bu Jüpiter etkileşimiyle beraber şunu söyleyebilirim ki özellikle arkadaşlar iş birliktelikleri ve ortaklıklar adına çok şanslı bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Yani yeni bir ortaklık kurmayı düşünüyorsanız hazır Merkür Retrosu bitiyor uzun zamandır erteliyorum Eylül ayından beri erteliyorum. Ee, Sosyal çevremden birisiyle bir iş ortaklığı kurmak istiyorum diyorsanız Mars Jüpiter etkileşimini değerlendirebilirsiniz. E, gerçekten şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Hatta birden fazla teklifler fırsatlar da kapınızı çalabilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra evlilikler açısından da esasında retro bitiminden hemen sonra şunu söyleyebilirim ki aslında kendi hayat yapınıza kendi sosyal çevrenize en önemlisi de kendi hayallerinize, geleceğe dair planlarınıza yakın kişilerle birliktelikler kurmak, bu kişilerle beraber bir yola baş koymak, bir yola girmek, bir taahhütte bulunmak, bir söz vermek adına aslında oldukça şanslı bir dönemde olacağız. Burada tabi birçok kişi evlilik teklifinde bulunabilir, evlilik teklifi alabilir, ortaklık teklifinde bulunabilir veya ortaklık teklifi alabilir. Bir şekilde bu dönemde başlanan ortaklık girişimlerin maddi anlamda büyük paralar kazanması, büyük yatırımların yapılması, büyük hayallerin ve büyük ideallerin peşinden gidilmesi gibi etkilerde esasında gözüküyor. Özellikle 22 derece terazi ve 22 derece kova burcunda bulunduğu için biraz sonra sayacağım burçlar ve dereceler Önemli kişisel gezegenleri bulunanlar bunu daha iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Burada 22 derece 22 derece yay ve 22 derece ikizler burcunda ve aynı zamanda 22 derece terazi ve 22 derece kova burcunda bulunan gezegen yerleşimleriniz varsa bu dönemde gerçekten eylemsel olarak yeni bir oluşumun içinde bulunmak isteyebilirsiniz. Hatta karşınıza bununla alakalı birden fazla seçenek dahi çıkabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Esasında retro bitiminde hemen bu tarz faaliyetlerde bulunmak çok uygun olmayabilir. Biraz daha etkisinin geçmesini bekleyebiliriz. Çünkü retronun başladığı ve bittiği gün en yoğun enerjinin hakim olduğu gündür. Ama yine de eylemsel bir planımız varsa şayet, harekete geçirecek bir planımız varsa bunu uygulamak namına oldukça uygun bir gün gibi. Bunun yanı sıra spora başlamak, her ne kadar Mars terazi burcunda da olsa spora başlamak, fiziksel aktiviteler yapabilmek, bununla alakalı belki toplu bir şekilde, organize bir şekilde bir topluluğa katılabilmek, aynı zamanda bir girişimde bulunmak, yeni bir oluşumun içinde bulunmak, mühendislik faaliyeti arkadaş ve sosyal çevresiyle yapılacak e, faaliyetler, bunun yanı sıra e, sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden, belki aynı meslek grubundan, aynı meslek kolundan kişilerle e, girişilebilecek iş girişimleri veyahut ilişki girişimleri, uzun vadeli ilişki girişimleri adına da aslında oldukça şanslı bir dönem olacak. Evet, Ekim ayı sert dedik, Ekim ayı zor dedik. Bu hafta daha Koç Dolunayından e, ötürü. Oldukça sert ve yorucu bir hafta olsa da hafta içerisinde bazılarımızın haritalarına şanslı dokunuşlar da olacak. Dolayısıyla özellikle bu dereceler ve bu burçlarda gezegen dizilimleri olanlar bugünleri değerlendirmeli. Bugün karşısına çıkan fırsatları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeli diye düşündüğüm için son dakikada olsa böyle bir video paylaşma gereği hissettim arkadaşlar. Umarım her birimize güzel şanslar, güzel fırsatlar, güzel teklifler gelir. E, Koç Dolunay'ı öncesinde e, bir motivasyon olur diye düşünüyorum. Hele ki aynı dereceleri tetiklediği için e, bu ciddi bir şans e, sağlayacaktır sizlere. Evet videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastöreleceği hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.